x kare eksi 49y kareyi çarpanlarına ayıracağız. x kare görüldüğü gibi zaten bir tam kare. Sonuçta x'in karesi. 49y kare de aynı şekilde. O da bir tam kare çünkü o da 7y'nin karesi. O zaman özel bir ifadeyle karşı karşıya olabiliriz. Hemen iki kare farkını hatırlamak için şuraya a artı b çarpı a eksi b yazıyorum. Bakalım çözdüğümüz soruda kullanabiliyor muyuz? Eşleştirmeye çalışalım. a çarpı a, yani a'nın karesi, artı a çarpı eksi b, yani eksi ab, artı b çarpı a, yani b çarpı a, yine ab, aynı şey. Ve son olarak da b çarpı eksi b, yani eksi b kare. Şimdi eksi ab ile artı ab birbirlerini götürdüler ve geriye a kare eksi b kare kaldı. Buradaki ifadenin şekli bizimkiyle aynı görünüyor. Sorudaki ifadeye uygulayacak olursak, a eşittir x ve b eşittir 7e olacak. Bu ifadeyi iki kare farkına dönüştürebiliriz. Daha doğrusu burada gördüğümüz ifade zaten iki kare farkı. Dolayısıyla bu ifadeyi açabiliriz. İfadeyi açacak olursak, x artı 7e çarpı x eksi eksi 7e. Burada elimizdeki ifadenin diğer ifadeyle eşleşip eşleşmediğini kontrol edeceğiz. Yani a artı b çarpı a eksi b işlemini yaptığımızda iki kare farkını bulmalıyız. İki kare farkı olduğu için ifadeyi çarpanlarını ayırdığımızda a artı b çarpı a eksi b veya x artı 7e çarpı x eksi 7e gibi bir ifade bulmalıyız.